Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle kadınlar ve erkekler için örebileceğimiz çok kolay ve güzel bir çalışmayı yapacağız bu çalışmamızda ben kalın ipimi kullandım ve kalın şişlerimden İstifade ettim. Tamamını haroşa olarak ördüm. Dikişsiz bir şekilde arka kısmını da tamamladım. Şöyle altını da görmekteyiz. Bakınız ilmeklerimizi keserek alt kısmımızı da ördüm. Üzerine sadece küçük bir bant geçirdim. Ve düğme ile bir şıklık kattım. Sadece kenarını tığ işi yaptım. Dilerseniz burada farklı bir süsleme kullanabilirsiniz. Çevresini süslemek için. Bu kullandığım ölçüler 38 numara ölçüler için uygun daha büyük ayak numaraları için çalışacaksak e, numarasına göre ya da ipinizin kalınlığına göre beşer altışar ilmek daha başlayarak bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. E, iki şiş kullanarak ördüm kalın şiş olduğunu söylemiştim yalnız e, evimizde aynı numarada birden fazla kalın şiş olmayacağı için. Diğer numaralı şişlerimizden de yardım alabilirsiniz. 3 olabilir, 2.5 olabilir. Eğer ince şişle yardım aldığınızda örecekseniz birazcık daha bol atabilirsiniz ilmeklerimiz. Çünkü rahat örebilmek için şu burun kısmını ekstra şişimizden istifade ettik. Evet çok kolay bir çalışma olduğunu söylemiştim. Hemen bir günde bir çifte çok çok rahatlıkla örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızı başlayalım. Kolay gelsin. 4.5 numaralı şişim ve kar topunun cozy wool ipi ile patiğimi örmeye başlıyorum. İpimiz biraz kalın, dolgunca bir ip. Bu atkı çalıştığımız iplerden dolgun olan kalın iplerden, yani normal patiklik iplerden birazcık daha kalın bir ip olacak. Şimdi 51 tane ilmeği şişime taktım. 51 tane ilmeğimiz var şu anda. Bunu bir diş örüyoruz. Bir sıra. Şimdi arkasına sadece ben ilmeğimi aldım. Başka hiçbir işlem yapmadım. Hazır bir şekilde geldim. İlk ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum. Haroşa öreceğimiz için bütün ilmeklerimizi düz örelim. Haroşayı tersten yapan arkadaşlarımız ise tersten örsünler. Şu kadar ilerleyelim. Son ilmeğimize kadar ördüm. Son ilmeğimizi ters örüyorum. Sadece bir sıra ördüm. Şimdi 51 tane olan ilmeğimizi ben küçük şişime takmıştım. şöyle. İsterseniz misinalarla da örebilirsiniz. Ya da daha büyük şişlere ben masamla sıkıntı yaşamak istemediğim için küçük şişime taktım. Şimdi 20 tane ilmeğimiz sağ tarafta 20 ilmeğimiz sol tarafta toplam 40. 11 tane ilmeğimiz de ortada olacak ve 11 ilmek üzerinden biraz ön kısmını öreceğiz. Şimdi 20 tane ilmeğimi örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgümüz tersten ören arkadaşlarım tersten örsünler. Kenar ilmeğimi 20 olarak tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Şimdi ortadaki 11 ilmeğimizi örelim. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm. 11'i ters olarak örelim kenarı e, düzgün çıksın ilmek toparlayacağız Bu 11 ilmeği geriye kaldı 20 tane ilmek sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 20 kalıyor burada son ters ördüğüm 11 ilmeğimizi sadece örüyoruz 20 kenarda kaldı İpimizi örmeden alıyoruz ve başlıyoruz Bu 1 11 öreceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ters çeviriyorum. Geride 20 ilmeğim halen duruyor. Sadece ortadaki 11 ilmeğimizi örüyoruz. İpimi alıyorum örmeden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son ilmeğimi ters örüyorum ve örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Örmeden alıyorum. Yine bu şekilde örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle düzgün çıkması için son ilmeği ters örüyorum. Bir boş aldım. Sadece orta ilmeklerine çalışıyoruz. Yine son ilmeğim Ters Çeviriyorum. Bakın kenarımız Şu şekilde düzgün olacak. Çünkü yeni ilmek çıkaracağız. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Ve bu şekilde Yeterli ölçümüze ulaşana kadar Sadece 11 ilmek üzerinden Örerek Büyültelim. Patiğimizin ön kısmını Yeteri kadar ördüm. Şimdi sayalım. İlk başlangıç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 sıfırdan yukarıya kadar 13 tane diş olduğunu görüyorum. Buradan örerek gelmiştim ve sonrasında buraya kadar ördüm. Devam ederek yukarıya doğru ilerledim. Diğer tarafa ise ayıracımı taktım. Ee, rahat örmemiz için burası ilerledikçe burası kasmaya başladı. Kasmasını engellemek için ve bir sonraki işlemimize hazırlık olması açısından buraya ben ayıracımı taktım. Eğer e, ilmek toparlayıcımız yoksa bir iğneyle ip e, geçirip bağlayabiliriz ki çok kolay bir yöntem ve inanın buradaki ilmek toparlayıcılarından da o ipler daha rahat olmakta evet şimdi bu aşamada yanlarda gördüğümüz şöyle bakınız saç örgüsü gibi örgümüzün kenar ilmeklerinden birer ilmek aşağıya kadar alıp geleceğiz şuradaki bölümümüze kadar birer ilmek çıkaracağız ve buradan tekrar devam edeceğiz şimdi ilmeğimizi çıkartmaya başlayalım Herhangi bir şiş, tığ, tunus şişi hiç fark etmez. Ondan istifade edebiliriz. Bugün son ilmeğimi örmek istiyorum. Son ilmeğim yine ters örüp hazırlıyorum. Evet son ilmeğimizi ördükten sonra şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tanesinin arkasından bir tanesinin önünden alacağız. Hemen ördüğümüzü ilmeğimi alıyorum. Takıyorum. Birinciyi taktım. Sıkıştırıyorum ikinciye giriyorum her iki katını da alıyorum geçiriyorum ve takıyorum ve ipimi şöyle sıkıştırıyorum üçüncüye giriyorum ilmeğimi alıyorum tıkıyla da alabilirsiniz şişle de alabilirsiniz tamamen tercihinize göre sadece buradakinin tamamı bitecek sırayla alıyorum takıyorum Alıyorum. Bakın bunu arkası çevirmiştik. Diğer tarafta üstten alacağız. Hiç atlamadan ilmeğimizi çıkarıp şişimize takıyoruz. Evet şimdi buraya şişimi takıyorum ilmeklerimi taktım şöyle çekiyorum ve yönümü çeviriyorum bakınız birer ilmeğimizi alarak geldim şimdi hiç farklı işlem yapmadan yine haroşa örgümüze devam ediyorum düz alanlar düz tersten örenler ters bir şekilde haroşamızı örerek devam edebilirler kadar örerek geldim. Son ilmeğimi tersten ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmek toparladım. Yere kadar bu bölümümüzü bir örelim İlmekleri aldığım yere kadar geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 kenar ilmeğimiz vardı. Şimdi yeni çıkardığım ilmeklerimi örüyorum. Bakın bu da yeni çıkardığımız ilmeklerimiz. Yeni çıkardım ilmeklerimi dördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimiz kaldı. Şu şekilde bir tane daha şişten dilerseniz yardım alabilirsiniz. O zaman daha rahat olmakta. Da. Ben bir tane daha şiş kullanmak istiyorum. Aslında 3 tane şişimiz bölümlerimizde bir yan, bir yan. Her iki yanımız için birer tane. Bir de şu kısım için ilmek olursa çok rahat öreceğiz derseniz misinal şişlerle de örebilirsiniz ama e, bu tür örmek daha faydalı daha rahat olmakta tabi e, elinizin alışkanlığıyla hangisini isterseniz de tercih edebilirsiniz evet, ben tunus şişimi aldım bunda kalınlığı hemen hemen yakın evet, bunun kadar olması da yine şöyle bol örüyorum örerek ilerliyorum buradaki 11 tane ilmeğimi Örüyorum. 11 ilmeğimin 11'ini de ördüm. Şimdi yanlardan çıkarmaya başlıyorum. Bakın diğerinin arkasını çevirmiştik. Bunun tepesinden giriyorum. Şimdi tonuşu şimdi hem örüyorum hem çıkarıyorum. 1-2 Bakın ne kadar rahat. Bir yandan hiç atlamadan. Birini şöyle arkasını çevirmiştim. Bunda önden gidiyoruz. Her ikisi de aynı yükseklikte olacak. Bir tarafının arkası şöyle öne doğru. Bir tarafı da bu şekilde çukur olmayacak. Bu işlemimizi yaptığınızda lütfen buna dikkat edelim. Başka herhangi bir püf noktası bulunmamakta. Bakın birer birer ilmeklerimi aldım. Şu da şişimden çıkan ilmeğimi de hemen takıyorum. İlmek toparlama işlemimi Bitirdim. Şimdi kenardaki ilmeklerimizi örmeye başlıyorum. Yine haroşa olarak örüyorum. Başa kadar gelelim. Son ilmeğimi ters örüyorum. Ve örgümün yönünü çevirerek ortaya doğru ilerliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak örelim tam orta noktaya kadar örerek geldim ortada 11 tane ilmeğim kaldı 2, 4, 6, 8, 10, 11 diğer kenarlarımızda eşit bir şekilde bu 3 şişte ilmeklerimiz kalsın dilerseniz e, dilerseniz tabi misinalı şişle de çok rahatlıkla örebilirsiniz nasıl arzu ederseniz 3 tane şişimiz ilmeklere takılı olması gerekir bir tane şişimize de kenarları dolaştırmamız gerekiyor evet şimdi herhangi bir alt artma eksilme yapmadan e, örgümüze devam ediyor ve toplamda 8 diş haroşa olana kadar bu örgümüzü örelim. Şöyle görelim. Bakınız ilmeklerimizin bir tanesini alttan bir tanesini üstten toparlamamızdaki amaç. Bakınız burada çıkıntılı bölümler arkada kaldı. Burada ise şöyle küçük bölümler içe doğru olan kısımda ön tarafımızda kaldı. Dilerseniz bu kısmı da ön olarak tercih edebilirsiniz. Ama asla olan işlem. Birisinin bir tarafın çukur, bir tarafın Kabartılı olmaması her iki tarafında e, kabartılı her iki tarafında çukur olması gerekmekte. Bu şekilde 8 diş haroşa'mızı örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Dediğim gibi nasıl kolayınıza gelirse ya e, misinalı şişle ya da 3 tane burnu ayırmayalım. 11 tane ilmeğimiz tek bir şişle kenar ilmeklerimiz. Birer birer şişlerde çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Evet şimdi 8 tane dişimizi örelim. Yeniden görüşelim. 8 diş haroşamı kenarda ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane şişimle örmek en rahatı oldu. Bu şekilde gayet kolay bir şekilde öreceksiniz. Hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Hem önümüzdeki 11 ilmeğimiz kendi halinde yine aynı şekilde hiç sayı değişmeden muhafaza edilecek. Yanlarındaki ilmeklerimizin de karşılıklı her ikisi birbirine eşit şekilde şişlerimize takılı olacak. 8 ilmeğimizi tamamladıktan sonra tekrar ortaya geldim. Ortada artık şöyle tabağın kısmımızı örmeye başlayacağız. Buradan e, örmeye haroşa şeklinde devam edeceğiz. Yanlardan hem sağdan hem soldan birer birer ilmeğimizi kesip haroşa örgülerimizi aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi buradaki yandan bütün ilmeklerimi yine örerek geldim. Hiçbir değişik işlem yapmadım. Bakınız sadece haroşa örgümüzü örüyorum. Şimdi görmüş olduğumuz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimiz var. Buradan ilmeklerimizi Taban kısmımız için devam ettireceğiz. Ve bir tane sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan alarak tabanımızı oluşturacağız. Şimdi yanı ördüm. İpim burada. Hemen 11 tane ilmeğimi örmeye başlıyorum. İkinciyi örüyorum. Sırası ile sayımıza gerek yok. Zaten ilmek sayımız belirli. 10 tane ilmeğimi ördüm şöyle görelim bakınız 2 4 6 8 10 10 ilmeğimizi örüyorum 11. ilmekle yandaki bir ilmeği aynı anda örüyorum Buradaki taban ilmeğimi diğer şişime takıyorum diğer şişime taktım şu şekilde her ikisini bir tane on birinci ilmeğimiz ve yandan bir ilmeğimizi aynı anda alıp kesiyorum. Çeviriyorum. Yanlara geçiş yapmıyoruz. Sadece on bir ilmeğimizle devam ediyoruz. Onun için kestiğim ipimi şöyle arkaya alıyorum ve bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bir, iki, üç, 4 dört. 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimizi diğer şişimize takıyoruz. Bakın burada 10 tane ilmeğimizi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 11. ilmeğimizin her ikisini birlikte ödüyorum. Ve kesiyorum şekilde. Bir sağdan bir soldan aldım. Tekrar çeviriyorum. İpim arkada örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi bir. Ve devam ediyorum. Birer birer tekrar diğer tarafa doğru ilerliyorum. 10 tane ilmeğimi ördüm. 2 4 6 8 10. 11. ilmeğimi bakın 11. ilmeğim şişimde takılı. Her ikisini aynı anda alıyorum. Bir tane sol taraftan ve 11. ilmeğim. Çeviriyorum. İpimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 11. ilmeğimi şişime takıyorum. Diğer taraftaki yana Evet. Buradan hem 11. ilmeğimi hem de yandan ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum. Ve çeviriyorum. İpim arkada. İlmek sayımız dört olana kadar işlemimizi tekrar edelim. Her iki taraftan dörder ilmek kalana kadar kesme işlemi devam ettirdim. Dört tane buradan dört tane de sol tarafımızdan ilmeğimiz kaldı. Şimdi kesmeye devam ediyoruz. Bakınız kesme işlemini yaptım. Diğer tarafa dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ilmeğimi sıkıştırdıktan sonra diğer yöne doğru devam ediyorum. Her ikisi de dört oldu. Şimdi son bakınız 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Buradaki topuğumuzdan son 3 ilmek kalana kadar. Buradaki 4 ilmeğimiz yine duruyor. 3 tane ilmeğimizin ikisini aynı anda örüyorum. Bakınız, ortadan kesiyoruz ki e, arkamız için yani e, patiğimizin şuradaki göreceğimiz arka kısmına yer ayarlamak için bu kısmı daraltıyoruz. Şuradan itibaren daralmaya başlıyoruz. Şöyle daha güzel görünecektir. Şöyle çevirdiğimde bakınız şu işlemimizi yapmaktayız. Şuradan daralarak tam topuk arkası için olan bölümümüzü öreceğiz. Evet iki tane ilmeğimi Aynı anda kesiyorum. 3 tane ilmek kalınca ikisini alıyorum. Haroşamı hangi yönde örüyorsa kesiyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi yine 4 ilmeğimden birini alıyorum son ilmeğimle burayı kesiyorum. Ve dönüyorum. 3 tane ilmeğim kaldı. Hem içten kestim hem de dıştaki kalan ilmeklerimden kesme işlemi yaptım. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Yine son 3 tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. 3 ilmeğim kaldı. Kenarda 4. İkisini örüyorum. Taban kısmını topağa doğru daralıyoruz. İkisini ördüm sonuncu ilmeği yine dıştaki ilmeğimi biriyle örüyorum ve burada bakınız ilmeğimiz ortada azaldı şimdi geri dönelim geri döndüm ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine son 3 ilmeğim kalana kadar tabanımdan örüyorum bir iki üç dördüncüyü de örüyorum şimdi 3 tane topuğumuzun içerisinde yani tabanımızda 3 tane de kenarda önce ikisini örüyorum. Sonra bir dıştan bir de alttaki bölümden örerek kesme işlemi yapıyorum. Kenarda 2 tane ilmeğimiz kaldı. Yine ipimizi diğer tarafı alıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Bütün ilmeklerimiz dıştaki ilmeklerimiz bitene kadar Devam ediyoruz. Üç tane ilmeğim kaldı. Bakınız. İkisini örüyorum. Diğerini örüyorum. Çeviriyorum. Üç tane ilmeğimiz şimdi kaldı. İkisini alıyorum. Diğerini alıyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Diğer tarafa dönüyorum. İlk ilmeğimi. Bakın burada tek kaldı artık. İlkini aldım. Örüyorum. İkisini kesiyorum. Birini Diğeriyle kesiyorum. Şöyle tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi alıyorum artık ortada keseceğimiz ilmeğimiz şöyle ikisi ve diğeriyle de sonu kestim şöyle görelim 5 tane ilmeğimiz kaldı burada da sadece dıştakini keselim 4 ilmek üzeri arkayı örelim ipimi alıyorum bu tarafta artık bitti bakınız şurada da bir tane kaldı burada ikisini kesmiyorum Şuradaki sonu keseceğiz. Hepsini tek tek öreceğiz. Dört tane ilmek üzerine arkamızı ilerleteceğiz. İpim arkada yine alıyorum. Sıkıştırıyorum şöyle. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Son ilmeğimizle ikisini de kesiyorum. Ve burada dört tane ilmeğimiz kaldı. 4'le şu arkadan yukarıya doğru çıkalım. Şimdi şöyle görelim. Bakınız buraya gayet güzel bir kesme işlemi oldu. Topu kısmımız da güzel daraldık. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Bu şekilde de dikişsiz patiğimizi örmüş olacağız. Yukarı doğru çıkalım. Şimdi yanlarımızdan birer birer ilmeklerimizi toparlayarak yukarı çıkacağız. Şimdi ilk ilmeğimiz. Bakınız zaten ipimiz kalın olduğu için çok belli. Şuradaki bakın. Araya giriyorum. Şöyle görmenizi istiyorum güzelce. İlk araya şöyle de göstereyim içine, İkisini de kapsayacak şekilde giriyorum. Dilerseniz tığ ile de rahatlıkla alabilirsiniz. Aldım. Geri dönüyorum. Bir tane artmış olduk ama bakın dört tane ilmek üzerine e, öreceğimiz için bir yönden alırken diğer yönden kesme işlemi yapacağız. O yüzden buradaki ilmek sayısını dörtten yukarı çıkarmıyoruz. Şimdi baktığımız zaman artışımızla birlikte beş tane oldu. İlkini örmeden alacağım son ikiyi öreceğim yine dört tane ilmeğimiz olmuş olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardan çıkardığım ilmekte iki üç dördüncüyü. Birlikte alıyorum. Şimdi kenardan bir tane ilmeğimi alacağım. Evet örgümüzün iç tarafında olduğumuz için şöyle çeviriyorum. Buradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Bakınız düz yönden aldım. İçten almalım. Tekrar göstermek istiyorum. Şu şekilde bırakmıştık. Bakınız örgümüzü örgümüzün tersi yani patiğimizin iç kısmında buradan ilmek çıkaracağımız zaman arkayı çeviriyorum ilk sıradan bakınız ilk dişin olduğu yerden geliyorum ipimi alıp şişime takıyorum dilerseniz tabi şişimizde de yapabilirsiniz şişimizde yaptığımız zaman zaten e, ilmeğimiz şişle takılı olacak ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum bakın son iki örüyoruz hep dört yapacağız şimdi beş oldu bakınız birinci ilmeğim ikinciyi üçüncü 4'ü birlikte alıyorum ve kapatıyorum şimdi burası yön olduğu için hemen giriyorum bir tane ilmeğimi çıkarıyorum çeviriyorum ipim arkada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum son iki tane ilmeğimizi aynı anda alarak kesiyoruz 3 ilmeğim oldu her ikisini Birlikte alarak kesiyorum. Çeviriyorum. Dilerseniz tabi değil, biraz önce de söylediğim gibi şişle de çıkarabilirsiniz. Şu şekilde şişimiz ve ipimiz kalın olduğu için biraz zorlu. Hiç zorlanmadan tığımızın elimizdeki bütün şişlerden faydalanabiliriz. tonus da olabilir. Her ikisini kesiyorum. Bir yönden alıyorum. Bir yönden kesiyorum. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Sonu kesiyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi yani arkamızı tamamlayalım. Arkamızı tamamen örerek bitirdim. Şu şekilde bakınız çok çok güzel oldu. Umarım sizlerinki daha güzel olmuştur. Şimdi 4 tane ilmeğimiz var. Burada kesme işlemimizi yaparak bitirelim artık. ilmeğimi örüyorum kesiyorum 2 3 son ilmeğimi de kesiyorum ve bu şekilde tamamlıyorum bir tane şöyle düğümümüzü attıktan sonra ipimizi keselim kesme işlemimizi yaparak tamamladıktan sonra şöyle görelim Şimdi üzerinin bandını çalışalım. Üzerinin bandını şuradaki bir çukurdan diğer çukura olacak şekilde e, ben dört tane ilmeğimi toparladım. Dört ilmek üzerine daha küçük numaralı bir şişimle krem rengi ipimle sadece haroşamı ördüm. Bunu sizler de çalışabilirsiniz. Dört tane ilmeğimizin üzerine dört Yeterli olacak kadar, şu kısmı ne kadar genişlikte yaptıysanız o kadar örelim. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş ördüm. Daha sonrasında kestim. Bakın şöyle tuttuğum zaman bir uçtan bir uca oldu. Bir tane de düğmemiz gerekmekteydi. Buradaki düğmemizin yönü önemli. Her iki tarafa da dikeceğimiz için ikisini aynı yöne dikmemeye dikkat edelim. Hazırladığım bandı, bakınız 1, 2 diş atlamışım 3. dişte dikmişim şuradaki ilmeğimizi saymıyorum 1-2 atlıyorum şuraya dikmem gerekiyor buraya görünmeyecek şekilde ayarlayıp dikelim bakın ipinizi biraz uzun koparırsanız hiç problem olmayacak çok güzel bir şekilde dikeceksiniz aynı eşit olacak sıkıntı yaşamadan ben şöyle dikiyorum. Dikişimizi tamamladıktan sonra düğmem diğer tarafta bunun. Şu tarafta olması gerekmekte. Bakınız şuradan hemen düğmemizde dikelim. Her ikisi de uyumlu olsun. İstediğiniz düğmeleri dikebilirsiniz. Patik için uygun, güzel gerilikte olursa daha hoş olacaktır. Patiğimizin bandını ve düğmesini diktikten sonra burada gördüğünüz kenar tığlama çalışmamızı yapalım. Tığ ile çalıştım. Dilerseniz çalışmadan bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Bandımızın renginden bir tane zincir çekip düğümümü attım ve hemen örmeye başlıyorum. Şurada minik gözlerim bulunduğu yere gelerek batıyorum. Tam burun kısmının orada. Tabi dilediğiniz yere batabilirsiniz. Tığımı bu noktaya sabitliyorum. Tığımızı sabitledikten sonra geriye doğru geliyorum. Şu üstteki küçük deliklere giriyoruz. Alttaki ne değil bakın. E, bu tarafa gitmiyoruz. Sol tarafa doğru, sağ tarafa doğru geri geliyoruz. Önce tığımın ucunu batırıyorum. İlk göze ipimi alıyorum. Hem ilmeğimi hem ipimi çıkardım. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir sonraki göze batıyorum. İpimi alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir sonraki göze giriyorum. İpimi çıkarıyorum. Kapatıyorum. Batıyorum. Başını dolamıyoruz. Bakınız. Şöyle yavaş yavaş yapalım ki çok tığ işi yapmayan arkadaşlarımız da zorlanmasınlar. Batıyorum. Sıradaki göze bakın hem buradaki hem çıkardığım ilmek ikisini birlikte alıyorum. Giriyorum. Kapatıyorum. Giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar giriyorum. Müzik gözlerimizin içerisine bu işlemimizi yaparak ilerliyoruz. Devam edip tamamlayalım. Kenarlarımızı dolaşarak başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şimdi başlangıç noktamızdayız. Gayet güzel oldu. Şuradan başlamıştık. Burası da bitiş yerimiz. Aynı yere aynı şekilde giriyorum. İpimi alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesip iç tarafa gizliyorum. Evet sevgili arkadaşlar patiğimizin bütün aşamalarını sizlerle birlikte tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok çok güzel patikler örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.